Gençliğimin ve ergenliğimin kurtuluşu OŞU. Şöyle ilk 19 yaşındayken okudum. Hatta onunla ilgili bir video bile yapmıştım. Yaratıcılık isimli bir kitabını okumuştum ilk olarak. Gerçekten çok etkilenmiştim ve gerçekten hayatımı değiştirmişti. Yani bir kere şunu yap, bunu yap, şöyle yap demiyordu. Görüp görebileceğiniz farklı dinde de olsa, yani 3 aşağı 5 yukarı, tarikat gerçeğini aslında e, görüyorsunuz. Yani insanların körü körüne bir şeye, bir adama, bir görüşe, bir düşünceye bağlanmaları, mürit olmaları, mürit yazılmaları sonra müritin o şeyhi uçurması, şeyhi uçmasa bile, şeyhin açgözlülüğü yani buradaki şeydeki adamın mesela müthiş. What is the problem if the world ends? It has been asked many times to But what is the problem if it ends? It ends. Efendim satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında hala en çok okunanlar, en çok takip edilenler ve en çok kafa karıştıran isimlerden birinin Batı felsefesine alt üst eden bir felsefecinin hayat hikayesinden oşoyu okumaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Anlamaya çalışanlar arasından bir iki örnek verdik. Bir taraf var ki oyşosuz olmaz diyor. Bir taraf var ki şuyu bir tarikat lideri zannediyor. Halbuki hayat biçimi, yaşamı, duruşu, para kazanma biçimi ve ortaya koyduğu değerler üzerinden gidersek eğer bir tarikat liderinden ziyadesini buluyor olacağız. Tarikatın ne olduğunu bilmeyince insan ne yazık ki bu tarz düşüncelere kapılabiliyor. E. Eh, İnsan bu. Sonuçta metaforlarla yaşayıveriyor, herkes içindekini beyan ediyor. Hakikat Oysho kimdir, nedir? Fikirleri gerçekten ne işe yaramıştır? Hadi beraber bakalım. Onun için kitaplarından birinde şöyle deniyor. Yaşadığımız yüzyılın toplumsal ve bireysel sorunlarına dair yaptığı tespitlerle milyonlarca mutsuz insanı peşinden sürüklemeyi başaran, ve modern zamanların gurusu olarak adlandırılan sıra dışı bir filozoftur deniliyor Oysu için. Evet hakikat kendisi bir felsefe profesörü ama felsefecilerin bile aklını yerinden oynatacak cümleler ve hayat hikayesine sahip. Mutsuzlara mutluluk umudunu aşılarken bu aşı ne menen bir şey onu anlamaya gayret edeceğiz. Kimilerine göre diyorlar zaten. Sistemin içinde bunalmış mutsuz insanları sömüren bir provokatördür. Kimilerine göre ise onların kendilerini tanımasına vesile olan bir aracıdır. Evet belki de en çok aracı kısmına takılmış olabilirler. 1931 tarihinde Hindistan'ın Madhya Paradeş eyaletindeki da dünyaya gelmiş. Sonra 70 yılından itibaren Amerika'da yaşadığı dönem sürecinde Bagvan adını kullansa da hayatının son dönemlerinde belirlediği mahlas olan Olşoy'la tüm dünyada tanınmış. Bizzat kendi hayat hikayesinde şöyle diyor. Üniversitede öğretmen olduğumda dedim ki ben kime ders vereceğim? Bu masalara ve sandalyelere mi? Bu nasıl bir saçmalık? Size bu şekilde oturmanızı kim söyledi? Birbirinize karışın ve önüme gelin. Böyle dedim çünkü sınıfa girdiğimde kızların bir köşede oturduğunu, önümde 4-5 boş sıra olduğunu ve oğlanların diğer köşede oturduğunu gördüm. Bu fikir Osho'nun gençliğinden beri var olan seks için yaşama gayretinin temelini oluşturmakta. Hayatındaki meditasyonu tamamen seks üzerine kurgulamış olan Osho, bu noktada dünyada en sevilen adam olmasından. Daha farklı bir sonuç beklenemez elbet, çünkü hayatına şu cümleyle başlıyor o şu: "Zaman dışarı çıkıp sevişme zamanı. Felsefe başka bir şey yapamadığınız ihtiyarlık içindir. O zaman felsefe okuyabilirsiniz. Elbette böylesine bir sokak hazlılığını yaşayabilmek için para da gereklidir." Ve kendisi şöyle ifade eder. Gandhi ve sosyalizmi eleştiren Oysa'ya göre fakirliğin asıl sebebi sosyalizmdir. Ve Gandhi aslında iyimser bir alim değil, kendini fakirliğe adamış ve bu durumdan hoşlanan bir mazoşisttir. Hindistan'ın kalkınması için fakire sabretmeyi öğreterek zengini koruyan dinler yeterli değildir. Kendi coğrafyasındaki muharef bir dini, Seks ve seks için gereken para uğrunda bir yolcular çıkmıştır Rocho. Milyonları etkilemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1985'li yıllarında dahi bu kadar da olmaz sebebiyle göçmenlik yasalarını ihlal etmek suçu bahanesiyle Amerika hükümeti tarafından sınır dışı edilmiştir. Aynı dönemde 21 ülkeye girişi yasaklanan Osho 1986'da Hindistan'a dönerek ölene kadar burada yaşamaya devam etmiştir ki bugün de hala çok büyük tesislere ve eğitim kurumlarına sahiptir. Böyle deyip bırakmayacağız elbette çünkü Osho'nun fikriyatını hala ülkemizde mantıklı bulan, takip eden, okuyan bir kitle var. O zaman gelin bakalım Oysho'nun söylemleri ne kadar yerli yerince, ne kadar felsefik, ne kadar modernist, ne kadar batılı, ne kadar doğulu. Yoksa ortaya karışık mı? Oysho'nun hemen her kitabında durmaksızın devam eden temel kurallar var. Ve bütün temel kurallar birbirleriyle muhteşem bir çelişki içinde. Hemen bir tanesiyle başlayalım. Öncelikle diyor bilmen gereken temel kural şudur. Sadece kendini seven mencil biri olmayacaksın ama önce kendini sevecek kadar bilinçli yaşayacaksın. Bilinci insanın kendisinden başlatmış olan osho bu manada bütün merkeziyete insanı almış gibi yapar. Ama şu cümleler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 Hani yaşam dediğimiz şey insanın dışında var olan bir şeydi, peki bu dışta var olan şeyin bir yönetimi, bir hareketi, bir sistematiği yok mu? E, eh, o şey göre bakarsanız otur oturduğun yerde ve yine o şeye bakarsanız bilincini açabilmek için koştur meditasyondan meditasyona. Peki bu meditasyonun ilkesel formu nereden doğmuş, nereye dayanıyor? Gelin bir de ona bakalım. İnsani bilincin oluşması için gerekli olan din konusunda Osho, bu arayışta insanı tamamen etkisiz hale getirmeye çalıştığını söyler. Söyler de nasıl söyler? Bakın şöyle. Dindarlığı veya tanrısallığı bilmeye hevesli olan insan, hayatın anlamını bilmeye hevesli olan insan, eğer kendisine karşı hakikatli değilse, o zaman arayışı da beyhudedir. Hakikat, oturup beklemeyecek miydik? Hayır, bu sefer yürümeye karar verdik Orşo'yla. Hakikat arayışındaki ilk adım, insanın kendisine karşı dürüst olması, diyor Orşo. Ve başlıyoruz çelişkiler yumağına. Çünkü söylediği hiçbir sözün nasıl yapılacağına dair hiçbir kitabında hiçbir formül bulamayacağız. Hiçbir şey bulamayacağız da, bu kadar minyonlar akılsız mı bu adamın peşinden gitmişler? Şu cümleyle anlamaya çalışacağız bunu mesela. Ölüm korkusu inkar edilemez, bu yüzden herkes ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmeye hazırdır diyen Osho, ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmekle kimse hakikati deneyimleyemez, diyor. Belirli bir topluluk ölümden ne kadar korkarsa o kadar dindar olur, diyor. Yani büyük ve harika bir dünya yaşamı vadini elbette hiç kimse reddedemiyor. Dünyayı güzelleştirme peşinde olan Osho, yeri geldiğinde ise dünyayı bir kenara koymamız gerektiğini de söylüyor ama neyi nerede yapacağız İşte orası belirsiz. İnsanı merkeze koymaya gayret eden Osho, Darwin için şöyle diyecek mesela, ilk kez insanın da bir hayvan olduğunu söylediğinde dünya ayağa kalktı. Söylediği doğru olmadığı için değil, bu iddia onların egosunu derinden sarstığı için. Peki evrensel duygunun desteklenebilmesi, evrensel insan fikri adına bir gereklilik olduğu ortadayken, Darwin'in bu teorisiyle insanın kendi merkezine dahi yolculuk yaparken benlik öngörüsünde kişinin özel olduğu iddiasını sonraki sayfalarda neden ön planda tutmuş Osho? Çünkü insanlar kıymetli ise para harcarlar bir yerde. Bu sözümüzü şöyle olaylayabiliriz. Eğer bir insan yoksulsa ve yoksulluğunu unutuyorsa bu başka bir şeydir diyerek Oysho söylediğimiz sözün tam da ortasından beyan ediyor. Hayatın has karşılığındaki ölçümü hayatın kısalığına delil değil mi aslında? Bu durumda meditasyon yapmanıza ne gerek var? Ne zaman hayatı unutmak istesek intihar eğilimli hale geliriz. Hayattaki has hayatı unutmakta değil, onu bütünüyle tamamıyla bilmekte saklıdır, diyor. Hayatı bilmenin ehemmiyetini anlatan Osho bizi tekrardan hayata dönmemiz gerektiğini söylüyor. Halbuki hayat bizim ayağımıza gelmeyecek miydi? Vietnam Savaşı'nın hemen öncelerinde, İntihara eğilimin en yüksek olduğu dönemlerden biri olan Amerikalılar için belki tutunacak bir dal haline gelmiştir bu sözler. Şöyle devam eder bir başka yerde. Bu yüzden insan arayış içinde olmalıdır. Memnun olan insan aramaz. Ama biz olduğumuz şeyden memnun değiliz. Olduğumuz yerden memnun değiliz. İçimizde bize sürekli bir şeylerin yanlış olduğunu, bir şeylerin doğru görünmediğini söyleyen bir kaygı bir acı var. Bize arayışta olmamızı söyleyen de aynı endişedir. Buna ister hakikat de ister başka bir şey fark etmez. Orson'un felsefesi bu manada hem oturmamıştır hem de belki de oturması istenmemiştir. Zira bunun için önümüze konulan arayış aslında haz diye insanlara sunduğu o engeldir. Çünkü aramak bir illettir. Bulup mücadele etmek ve en sonunda insanın ta kendisi olduğunu görmekse ciddi bir süreç. Yani bu süreç için vicdan gereklidir. Oşo için vicdan yoktur. Hem de öyle vicdansız bir düşünce tarzıdır ki bu şöyle der kitabında. Bu dünyada hiç kimse yerine koyacak bir şey bulamadıkça... Hiçbir şeyden feragat etmeye hazır değildir. Materialist fikrin geriye koyacak hiçbir şey kalmadığında ancak kendisi kalmıştır. Oşo'da insanı bir alet gibi kullanmanın yolunu bulmuştur artık. Kişisel analiz için düşünmek gereklidir. inanç değil. Yoğun düşünmek gereklidir tüm karanlığımızı ve körlüğümüzü dağıtabilecek son derece nüfuz edici düşünmek gereklidir." diyen Osho'nun bu cümleleri oluştururken din hakkındaki söylencisi başta Cüneyt Özdemir olmak üzere bunu bir tarikat olarak düşünen insanlar için yanlış bir yolda olduklarına delil olur. Zira şöyle diyor. ''Diyelim sana Tanrı var mıdır?'' diye sordum. ''Sen sessizliğini korur ve bilmiyorum.'' Ben cahil bir insanım dersen o zaman senin dindar bir insan olduğunu söylerim çünkü kendini kandırmıyorsundur. İlk anahtar düşünmendir diyor bu arada. Tanrısız olan bir dinde ya din yoktur yahut tanrı yoktur. Eğer her ikisi de olsun dersen insan artık tanrı olma yoluna çıkmıştır ki Oşo bir tarikat lideri değildir. Oşo başta kendisi olmak üzere bütün etrafındakilere tanrıcılık nasıl oynanır onun figürlerini çizmiştir. Belki de en çok Yunan müteolojisinden etkilenmiş, kendisini bir Poseidon gibi konumlandırmak istemiş de olabilir. Şöyle der çünkü, insanların gözleri inançlarla bağlandı. Belirli bir renkteki inanç, bir insanı Hindu, bir insanı Kainist, ve başka bir insanı Hristiyan yapar. Peki sizler meditasyon yaparken aynada gördüğünüz nedir? Tam da bu sözümüzü dirayetle cevaplandırırcasına şöyle bir ibaresi var Osho'nun. Bazen insanın hayatında beklenmedik bir şekilde bir tanrısallık kaynağı belirir. İnsan içsel bir ses duymaya başlar ve hayatına melodi karışır. İşte Osho'nun Tanrılığını iddia edişinin temel niteliği bu seslerden oluşmaktadır. Bu seslerin peşine düşen Osho, müzikle bu isteği ve bu talebi yerli ne oturtturabileceği düşüncesini ortaya koyar zaman içinde. Elbette burada sevgi problemiyle karşılaşır, insanın bir başka şeyi sevmesi ve sevilmesi tanrısallık özelliğine dahil ettiğimizde. Onun için de şöyle der. Eğer ben birini sevmek istiyorsam ve bunun için gayret gösterirsem o zaman o sevgi sahteleşir. Sadece bir gayret sarf etmeden doğal bir şekilde geliyorsa gerçek sevgi olabilir. Hayatta güzel ve gerçek olan hiçbir şey insanın gayretinden doğmaz der cümle orada bitmelidir. Çünkü gayretin olmadığı bir sevgi zaman ve mekan ilişkisini kaybetmiştir. Bu noktada sevginin oluşması kesinlikle hakikatiyetle mümkün değildir. Hazcılığın merkeze alınması, zaten sevginin tamamen ötelendiğinin delilidir ki Osho'nun hayatında bir şeyleri sevdiğine dair hiçbir kanıt bulunabilir değil. Ama bu durum tabi olarak bir egoyu yani nefs-i emmarenin bedbaht halini ortaya koyar, Osho sanki önceden bunları temizleyebilmek adına şu cümleyi kurmaya mecbur hisseder kendini. Tanrısallığı bulmaya engel olan tek şey insanın egosudur. Ego zaman ve mekana tabidir. Ortadan kaldırılamaz. Tanrı'nın yani bize göre Cenab-ı Hakk'ın egosu yoktur. Cenab-ı Hakk'ın izzeti ve celali vardır. Tabi Hinduizm'in büyük etkisi Osho'da bunu nefs-i katmelleşmiş hali olarak gösterir ama bir yandan da bunun iyi bir şey olmadığını söyleyecektir. Bir felsefe profesörü olarak bütün kitaplarında hep aynı handikapın içinde kendini ele verir Osho. Neredeyse tüm kitaplarında aynı taktiği uygular. Arada sürekli çelişkili cümleler sonra bu cümlelerin sanki açıklaması babında Dünyanın bütün dinlerinden ve hikayelerinden alıntılar, hikayeler hep eksik, hep yarım ve hep değiştirilmiş olduğunun da altını çizmekte fayda var. Bu noktadaki karmaşa bize ilginç bir diyalog sistematiğini ortaya koyar. Şöyle der, hayat ne acıdır ne de mutluluk. Hayat onda görebildiğimiz ne ise o olur. Hayat ona nasıl baktığımızdır. Tamam o zaman din yok, tanrı kendi halinde. Ben de tanrı olma yolunda ilerlemek için sana geldiysem eğer nasıl bakmalıyım bu hayata o zaman söyle bakalım diyeceğiz. Şöyle diyecek o Cennet ve cehennem bir insanın hayata bakış perspektifidir. Ne aşağıda bir cehennem vardır, ne de yukarıda bir cennet. Hepsi insanın algısında. Bir şeylere bakış açısında saklıdır. Dinlere kandırmaca diyenler için, kendi içlerine bu kavramların olmazsa olmazlığının beyan etmek zorunda olduğunu anlıyoruz, bir diğer taraftan perspektif kelimesi de ilgimizi çekmiyor değil. Zira bir şeyin perspektifinden bahsediyorsanız, yakınlık ve uzaklık vardır ve siz muhtaçsınızdır. Cevap veriyor Rojo bu sözüme. Bu yüzden senden perspektifin üzerinde düşünmeni istiyorum. Eğer acı ve keder varsa bunun sebebini net bir şekilde bulacaksın der. Peki perspektif dediğim bana en yakın olan şey değil miydi? Bu arayış çok uzun sürmemeli o zaman. Neden aylarca insanları meditasyon kulüplerinde bir şeyler satın almaya ve bir şeylere para edemeye mecbur ediyorsunuz? Klasik bir cevap gibi gelebilir size ama sevgi için diyeceklerdir büyük ihtimalle çünkü kitabında da öyle söylüyor şu Sevgi sevgidir. Ne bir insana duyulur ne de bir vatana diyerek kafa karışıklığı başlıyor yeniden. Ne insanlık içindir ne de tanrı için. Kalbinde sevgi olan bir insan şiddet ve nefretin hiçbir türlüsünü hoşgörüyle karşılayamaz. Biz çok akıllıyız. İnsanlara sevgi duyduğumuzu söyleyip insanları öldürürüz. Bu gerçekten şaşırtıcıdır. İnsanlar dışında insanlık var mı? Dilediğin yere bakabilirsin ama insanlığı başka nerede bulacaksın diyerek sürekli sizi bir handikapa çeke durur. Bir yandan vatanseverlik adı altında geçtiğimiz 5000 yıl içinde 14000 savaş yaşandı diyerek savaşlara karşı durur. O şov bir yandan da. Şu ana kadar dünyada tek bir sevgi birlikteliği olmadı. Tüm birlikler nefretten doğar diyerek herhalde kendi nefretini de ortaya koymuş olur. Durumu zamana ve mekana göre sevgiyi anlatmaya gayret eden Osho, her seferinde duruma göre hal ve tavır içsel yolculuğunun en büyük engelidir. Belki de onu sevenlere kendisinin nasıl başarısız olduğunu anlatma derdindedir. Bu derdi en net şu cümlelerle anlarız. Bizim içimizde sevgi yoktur. İnsanlık, henüz sevgiye hayat veremediğimiz gerçeğini kabul ettiği gün, o gün insan yaşamında yeni bir gün olacak. O zaman sevgiye nasıl hayat verebileceğimizi düşünmeye başlayacağız der. Bu, felsefik bir hastalık. Düşünmek. Ama içimizde sevgi olduğu yanılgısını sürdürdüğümüz sürece, sevgiye hayat verecek bir bilimi, Aklımızın ucuna bile getiremeyiz diyerek bu sevgi unsurunun bilimsel metaforla anlatma gayreti vardır. Hep şaşırtır Osho. Sona geliyoruz ama her sona gelişimizde bir çıkış kapısı arıyoruz. Ne yazık ki mümkün değil. Oşo şöyle diyor. İçsel ruhun dönüşümü için ilk anahtar sessizliktir. Sessiz olmayan bir insan asla hayatını değiştiremez. İnsan kendi içindeki devrim, ve kendi kendini dönüştürme kapasitesini ancak derin bir dinginlikte, derin bir sessizlikte görebilir. Bu derin sessizlik elbette insanın kulağına hoş geliyor. Hani boş konuşmamak manasında mıdır diye arıyoruz. Şöyle dedi ya, o şu: İlk anahtar sessizlikte dolu bir zihindir. İkinci anahtar sevgiyle dolu bir kalptir ama sevginin olamayacağını da anlatmıştı bize. Üçüncü anahtarında egosuz bir bireysellik olduğunu söylemişti. Birinci meselemiz şu, zihnin zaten bir sesi yoktur, zihnin hedef bekleyen bir mermi olma özelliği vardır, tabiri caizse depomuzdur bizim tecrübelerimizdir. Sevgi dolu bir kalpten bahsediyorsanız sevginin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Ama Osho için sevgi nefretle anılmakta. Bu biraz da şeytani bir düşünce olsa gerek. Üçüncü de egosuz bir bireyden bahsediyor. Bu da mümkün değildir çünkü birey varsa ve bireyselleşme yolculuğundaysa ego kaçınılmaz bir şeydir. Bütün bu kaçınılmazlıklar, handikaplar, akıl tutulmaları, cümlelerin birbirini tamamlayamaması, Ortaya net ve gerçek bir felsefik düşüncenin konulamaması, açıkçası batı felsefesi ve doğuda gerçekleştirilmeye çalışılan felsefe açısından pek de hani ele alınır bir unsur olmaktan çıkarıyor bizleri. Ama şu konu aslında özetliyor her şeyi. İman ve inanç kördür diyor Osho. Gözünü açmak için tam meditasyona benzemeyen meditasyonlar, ve nevdüğü belirsiz grup ve toplu halde gerçekleştirilen seks toplantılarında arıyor işin gerçek mahiyetini. Buluyor mu? Evet, maddi olarak kendisi açısından doğru. Ama diğerleri için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Hakikat şu. Doğudan çıkıp, batıda iyi bir pazarlama yolculuğuna çıkmış olan bu şahsiyete ne bir tarikat lideri, ne bir din adamı, ne de bir felsefeci dememiz ne yazık ki mümkün değil. İyi bir pazarlama, boşluğu görülmüş iyi bir ürün ve iyi bir yolculuk. Maddi anlamda zaten kendisini materialist olarak tanıtıyor. Ne diyelim okuyan için Allah yardım etsin ama okumak isteyenler için de bir bilgilendirici videomuz olmuş olsun. Haftaya görüşmek üzere İslam düşüncesinde. Kalın sağlıcakla.